Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran Perşembe günü başladı. 25 Haziran Pazartesi gününün son maçı ve grubunun 6. maçı olan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 Fas minik takımında çok yıldız barındırıyor. Dünya kupasına katılmak için 6 maç yapan Fas ekibi. 3 maçı kazanıp 3 maçı da beraberlik ile hiç yenilmeden bitirdi. Fas vücuma genelde uzun paslar ile çıkıyor. Ayrıca duran toplarda da başarılılar. Savunmada ise tam saha baskı yapıyorlar. Fakat bey grubunda korkusuzdur. İspanya olması bu takım için şanssızdır. İki İspanya ve Fas maçı istatistik. Derinedir. Maçı kim kazanır işte detaylar. %71 oranlı İspanya kazanabilir. %10 oran ile de Fas maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 19. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğendiyseniz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.